Baylar bayanlar tekrar merhabalar ve iyi hafta sonları diliyorum bu vesileyle. Biraz önce aktarmış olduğum bir e, video analizimde pivot sistem verilerinin ne işe yaradığını ve nasıl kullanılması gerektiğini, e, hisseleriniz veyahut da, e, yatırım yapmış olduğunuz enstrümanlardaki yön tayini ve Olumlu veya olumsuz yönde ilerlemekte olan bu değerlerin, yatırım araçlarınızın ne seviyelere kadar yükselebileceği veya düşebileceği noktasında sizlere fikir verebilecek olan bir yöntemi izah ettim. Arkadaşlar, hemen peşin olarak belirtmek istiyorum ki, teknik analiz bilgisine sahip olan, matriks veyahut da benzeri analiz ve veri programlarını kullanmakta olan, ve benim daha önce anlatmış olduğum sistemleri kendi çapında değerlendirip analiz edebilme imkanlarına sahip olan arkadaşların bu aşamadan sonra anlatacaklarımı izlemelerine gerek bulunmamakta. Ben bu videoyu tamamen teknik analiz bilgisine yeteri kadar sahip olmayan, herhangi bir analiz programı kullanmayan, belli verilere ulaşmakta zorluk çekmekte olan veya e, teknik analizi öğrenmek noktasında gerek yetersiz görmek, gerek gereksiz görmek veya gerekse ben bu işi anlayamam, beceremem şeklinde bir takım düşünceler içerisinde olan bana hazır bilgi lazım, ben uğraşmayayım, kolaylıkla belli sonuçlara veya belli verilere bir tıkla iki tuşa basarak ulaşayım şeklinde düşünmekte olan takipçi arkadaşlarımıza Kolaylık olması bakımından bu videoyu hazırlamış bulunmaktayım. Ve arkadaşlar bu videonun temelinde bu belirtmiş olduğum düşüncelere hizmet etmek adına yani teknik analizle uğraşmak istemeyen belli analiz programlarını kullanmak ve bu programlara para harcamak istemeyen kişilerin kolaylıkla bilgiye erişmesini kolaylaştırabilmek adına kurulmuş olan bir site mevcut ve ben bu sitenin yaklaşık 5-6 aydır teknik danışmanlığını yapmaktayım. Altını özellikle çiziyorum arkadaşlar. Sadece şu anda izlemekte olduğunuz borsa pivot.com web sitesinin teknik danışmanı sıfatı ile konuşmaktayım. Belli analizlerimi, belli verilerimi bu sitenin veri tabanına göndermekteyim ve onlar da bunu belli bir şablon dahilinde sizlerin rahatlıkla izleyebileceği ve kullanabileceği şekle e, getirmek kaydıyla yayınlamaktalar. Arkadaşlar bu site, bu daha doğrusu bu videoyu hazırlamaktaki sebebim herhangi bir pazarlama unsuru olsun veya bir reklam olsun adına değil. Sadece ve sadece sizlerden gelen çok yoğun sorular nedeniyle pivot verilere nasıl ulaşabilirim? Günlük ve haftalık pivot seviyelerini her hisse için veya dilediğim hisse için nasıl tespit edebilirim? Sorusu. Bunun paralelinde günlük veya gün sonu bir takım kritik verilere, para giriş ve çıkışı gibi belli teknik analiz sonuçlarının üretmiş olduğu sinyaller gibi vesaire vesaire kritik sonuçlara teknik analiz bilgisine sahip olmayan veya da bir analiz programı kullanmayan bir yatırımcının nasıl ulaşabileceğini veya kolaylıkla nasıl erişebileceğine dair sorularınıza bir cevap olsun diye bu teknik danışmanlığını yapmakta olduğum bu sitenin sizlere yararlı olabileceği kanaatiyle bu site hakkında sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Tekrar belirtiyorum amaç asla bir pazarlama veya da reklam konusu değildir. Sizlerin bilgiye erişebilmeniz noktasında yönetmiş olduğunuz sorularınıza bir cevap olmasıdır. Bu site Trend İnternet Hizmetleri Bilişim Dijital Pazarlama Limited Şirketi vasfında İzmir ticaret siciline kayıtlı olan bir şirkettir. Tamamıyla veri ve analiz bilgilerini yansıtmakla kendisine misyon edilmiş olan bir e, şirketin bir ürünüdür. Bir çalışmasıdır ve gördüğünüz gibi sitenin hiçbir tarafında reklam vesaire tarzında bir durum bulunmamakta yegane amacı küçük yatırımcının bilgilenmesini sağlamaktır ve bu sebeple de bazı bölümleri ücretlidir arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum bu sitenin bazı bölümleri ücretlidir. Günlük para giriş ve çıkışları gün sonunda oluşan para giriş ve çıkışları ücretli bir bölümdür. Günlük pivot, haftalık pivot gibi bölümler ücretli bir e, bölümdür. Ama bunun haricinde anlık yorumlar, endeks yorumları, sorularınız ve cevaplarınız şeklindeki bölümümüz vesaire. E, bazı bölümler ise herhangi bir ücret söz konusu olmaksızın sadece ve sadece üye olmanız kaydıyla üyelik kaydı yapmanız akabinde. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir sitedir. Nitekim ana sayfada görmekte olduğunuz gibi özellikle birçok yatırımcının çok yoğun bir şekilde ilgisini ve merakını veya cezbetmeye başlayan endeksin ve biop piyasalarının destek ve dirençleri günlük olarak ana sayfada yayınlanmaktadır. Buraya da herhangi bir üye girişi yapmadan dahi ulaşmanız, erişmeniz mümkündür. Değerli arkadaşlar borsa yatırımlarında başarılı olabilmek için elbette ki belli bilgilere ve belli verilere anlık veya zamanında sahip olabilmenin çok ama çok büyük önemi bulunmakta. Çeşitli veri ve çeşitli analiz programlarına veya veri e artı analiz programlarına erişebilmek için belli ücretler ödemek durumunda olduğunuzu zaten biliyorsunuz. Bu anlamdaki veri ve analiz programları sizlere aylık 250-300 TL gibi bir e, külfet yaratmakta birçok yatırımcı bu miktarı ödemeyi gereksiz görüyor iken, durumu müsait olmasına rağmen ödemeyi gereksiz görüyor iken ki buna asla katılmıyorum. Birçok yatırımcı ise portföyünün çok küçük olduğu düşüncesiyle bu meblağda bir rakamı ödemenin Kendisi için bir külfet oluşturacağını düşünmekte ama hiçbir bilgiye sahip olmadan sadece şansa kadere bağlı olarak ne olacak ne bitecek bakalım edelim şeklindeki bir mantıkla inşallah yükselir inşallah düşmez inşallah piyasa iyi gider vesaire şeklindeki bir anlayışla bir e, yatırım mantalitesi içerisinde bulunuyorsa da işte o kişiye sormak lazım ne, ne kadar kazanabiliyorsun ne kadar başarılısın şeklinde. Mutlaka belli verileri belli e, gün sonunda oluşan belli değerleri bilmek zorundayız arkadaşlar. Bunu bilmeden bir e, başarılı bir e, analist olmamız veya başarılı bir yatırımcı olmamız asla ve asla mümkün değildir. İşimizi şansa kadere bırakmak istemiyor isek. Bir önceki videomda arkadaşlar pivot sistem konuları üzerinde çok yoğun bir şekilde durduk. Dedim ki pivot sistem bir hissenin veya bir enstrümanın yönünü belirler ve yönünü belirlemekte de kalmaz. Bu birinci aşamanın ardından iyimser düşürülebilecek olan bir hissenin nereye kadar yükselebileceğini veya hangi seviyeyi aşarken aşar ise nerelere kadar bu yükselişin devam edebileceğini bizlere bir ipucu olarak verebilmekte veya Olası bir gerileme durumunda hisse hakkında olumsuz sinyali hangi noktada üretir ve bu olumsuz sinyalin nerede olumluya dönebileceğini veya hangi noktadan o hissenin dönüş yapabileceğine dair de bize bilgi verebilir şeklinde pivot sistem konusunda sizlere bilgi aktardım. Ancak hepiniz ortak olarak gür bir sesle şunu seslendiriyorsunuz çok iyi biliyorum. İyi güzel de biz bir hisleri günlük veya haftalık veya daha kısa vadeli olmak bakımından 10 dakikalık yarım saatlik işte veya bir saatlik 2 saatlik gibi pivot verilerini nereden edinebileceğiz. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu nasıl hesaplayacağız. İşte arkadaşlar şu anda ana ekranı önümüzde açık olan borsapitmo.com sitesi sizlere bu konuda bir yol gösterici olacaktır. Bu konuda değil birçok konuda yol gösterici olacaktır. Ben öncelikle pivot konusundan giriyorum. Değerli arkadaşlar bu siteye ücretsiz bir şekilde üye olabiliyorsunuz. Ve üye olduğunuz zaman ana sayfada ki mevcut olan bütün verileri ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Anlık yorumları ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Endeks yorumlarını ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Sorular sorabiliyorsunuz. Ancak bu sorularınıza anlık cevap beklemeyiniz lütfen. Çünkü bu sorulara e, ağırlıklı olarak ben yanıt veriyorum. Çünkü bu sitenin teknik danışmanı benim. Ben de vakit buldukça yanıt verebiliyorum. Onun için sorumu sordum 10 dakika sonra yanıt bekliyorum derseniz bu konuda sizlere bir güvence veremeyeceğim üzgünüm. Çünkü çok fazla soru gelebilmekte. Eğitim ve makaleler konusunda bir takım eğitimler aktarılmakta. Bu bölüm ücretlidir ama arkadaşlar. YouTube konusu, YouTube aracılığıyla bir takım bilgiler aktarmaya başladığım sebebiyle ağırlıklı olarak artık YouTube'dan bir takım eğitimleri aktarıyorum. Bu konu çok aktif bir şekilde kullanmamaktayım. Bu sitenin misyonunun, ilkelerinin neler olduğunu, hangi kriterleri önemseyip de hangi kriterlere çok ciddi şekilde niyet verdiğini ve öğrenmek istiyorsanız bu bölümü lütfen zaman ayırıp da okuyunuz. Ve yasal uyarı bölümünü de mutlak surette okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü maalesef ve maalesef birçok arkadaşımız farklı beklentiler içerisinde olabilmekte. Böyle bir siteye üye olmakla kendisine hiç kimsenin bilmediği gün yüzü görülmemiş olan tüyoların veyahut da önerilerinin verileceği tahmini içerisinde olabilmekte. Böyle bir şey mümkün değil. Yasal mevzuata da uygun değil. Yasal Pardon, yabancı alış ve satışları konusundayız arkadaşlar. Biraz sonra tek tek bölümleri göstereceğim size. Yabancılar ne alıyorlar, ne satıyorlar, hangi hisselere ilgi gösteriyorlar, hangi hisselerde pozisyon azaltıyorlar. Bu verilerin e, e, aktarılmış olduğu bir bölüm niteliğindedir. Arkadaşlar, konumuz pivot olduğu için ben pivottan başlamak istiyorum. Dediğim gibi, sadece bu sitenin ana sayfasından endeksin günlük, haftalık ve aylık olarak pivot verileri de Dünya olmasanız dahi bu sitenin adresini borsapivot.com olarak yazdığınız anda karşınıza bu sayfa gelecektir ve bu verileri göreceksiniz. Diop ile ilgileniyorsanız, vadeli opsiyon piyasalarıyla ilgileniyorsanız arkadaşlar bu konuda da günlük ve haftalık olan destek direnç pivot verilerini net bir şekilde görme imkanınız mevcuttur. Arkadaşlar hemen belirteyim sol tarafta bir takım hisselerin isimlerini görmektesiniz. Bu hisselerle ilgili olarak ben daha önce zaman zaman çeşitli analizler aktarmaktaydım. Ancak YouTube üzerinden analiz yapma eğilimini biraz daha ön plana çıkarmam sebebiyle son dönemlerde YouTube üzerinden analiz yapmayı biraz daha kolay görmekteyim. En azından şekiller çizerek, işte oklar çıkartarak, şu seviye, bu seviye gibi tablolar, şekiller oluşturup da yazıp çizmek benim en az 2 saatimi aldığı için canlı bir video ile bir hisse üzerinde analiz yapmak biraz daha kolay olabildiği için YouTube üzerinden hisse senetleri üzerinde analiz yapmaya önem verdim. Ama yine zaman zaman belli hisselerin isimlerini etiketlemek ve zikretmek üzere analizler yapacağımı e, ifade edebilirim şu anda. Şimdi arkadaşlar, gelelim esas önemli konuya. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi biraz önce aktarmış olduğum videomda hisse senetlerinin, günlük ve de haftalık pivot verilerini takip etmenin çok önemli olduğunu ve bu pivot seviyelerine bağlı olarak hisseleriniz üzerinde iyimser veya kötümser aynı zamanda nereye kadar yükselebilir veya nereye kadar düşebilir noktalarında bir ip ucu alabilmeniz hususunda bu verileri takip etmenizin önemine değin. Sevgili arkadaşlar günlük pivot seviyelerini değerlendirmek ve de tespit etmek veya incelenip veya takip etmek istiyorsanız şu bölümü az önce tıklamış olduğum bölümü, yani her akşam piyasanın kapanışı sonrasında ortalama saat 21 civarlarında e, güncellendiği üzere bu bölümü tıkladığınız zaman bütün hisseleri bütün hisseleri bir sonraki gün destek ve direnç değerlerini ve önemsenmesi gereken pivot seviyesini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda o hissenin o gün için ne ölçüde para giriş çıkışı yaşadığını görebiliyorsunuz ve kapanış seviyesini görebiliyorsunuz. İsterseniz tek tek alfabetik sıralamaya doğru bir gerileme yapınız, bir inceleme yapınız. Dilerseniz de, dilerseniz de şuraya... Hangi hisseyle ilgilenmekte iseniz o hissenin adını kodunu yazınız daha doğrusu. Nedir? Türk Telekom diyelim arkadaşlar. Kodunu yazıyorum. Enter diyorum veya ara diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 10-12 Pazartesi günü için diyor. Yani en son Cuma günü bu veriler güncellenmiş. Bir sonraki günümüz günlük pivot verilerini dikkate aldığımız için bir sonraki günümüz Pazartesi günüdür. Pazartesi gününün tarihi de 10 2018 Pazartesi olarak belirtilmiştir. Ve TT.com veya Türk Telekom için 3.85 noktasının pivot seviyesi olduğunu görmekteyim. Kapanış değerinin 3.86 olduğunu görüyorum. Yani pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmış olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyorum. Para çıkışı var mı yok mu diye baktığım anda ise çok basit ufak sayılabilecek olan bir para çıkışı olduğunu görüyorum. Ve bu durumda benim Türk Telekom için pazartesi gününe dair bir nebze olsun iyimser düşünce içerisinde olmam şeklinde bir sonucu basit iki tuşa basarak algılayabiliyorum. Evet arkadaşlar. Günlük olarak değerlendirme yapan çok kısa vadeli alsat işlemleriyle ilgilenmekte olan yatırımcı arkadaşlarımız günlük pivot seviyelerini önemseyebilirler. Evet hoş. Daha orta kısa vadeli bir süreci dikkate alanlar ise haftalık pivot değerlerini dikkate alması lazımdır. Buradan da haftalık pivot ee, kutucuğunu tıkladığım zaman. Yine Kom'a bakmak istiyorum. Türk Telekom'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Enter diyorum yazdıktan sonra. <gülüyor> çok affedersiniz çok pardon. Türk Telekom arkadaşlar. 3.88 seviyesinde bir haftalık pivot seviyesi olduğunu ifade ediyor. Haftalık pivotunun 3.88 olduğunu ifade ediyor. Ancak kapanış 3.86. Burada neyi düşünmem gerekiyor? Evet günlük pivotunun üzerinde kapatmış ama... Önümüzdeki hafta için pivot değeri 388, bu seviyenin üzerine çıkamadığı müddetçe benim temkinli olmam gerekiyor. Net ve kesin olarak önümüzdeki hafta için, yeni başlayacak hafta için, Türk Telekom için olumlu bir düşünce içerisinde olamam. Her ne kadar günlük pivotun üzerinde kapanmış olsa bile, Güçlü bir kapanış yapmamış. Çünkü haftalık kapanışı, haftalık pivotunun aşağısında bir kapanış yapmış. O halde birkaç günlük, 3-5 günlük bir süreci dikkate alarak eğer bu hissede pozisyon almayı düşünüyorsam veya mevcut pozisyonum var ise ben çok ama çok dikkatli olmalıyım. Çünkü 3.88'in altında bir kapanış olması gerileme ihtimalinin oluşabileceğini veya günlük pivot seviyesinin üzerinde kapanmış olsa bile gün içinde belli bir direncine ulaşmış olsa dahi oradan bir geri dönüş ihtimali fazla olabilir. Yani bu hisseye çok fazla güvenmemeli, gözüm üzerinde olmalı gibi bir algı içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Yine arkadaşlar burada istediğiniz tarihi seçebilir, istediğiniz hisseyi yazabilir, Geçmişe dönerek de analiz yapabilirsiniz. Pivot konusuyla ilgili olarak arkadaşlar çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ha, pardon çok önemli bir nokta. Dedim ki pivot sistemle ilgili olarak haftalık veya günlük verilerin dışında haftalık ve günlük olay veriler burada açıklanmakta. Her hafta sonu haftalık pivot verileri burada bu kutucuğa tıkladığınız zaman önünüze gelecektir. Günlük pivot verileri ise her akşam ortalama saat 21 civarlarında. Buraya verilmekte ama siz eğer saatlik, 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık veya aylık gibi gibi çok daha farklı periyotlardaki pivot seviyelerini hesaplamak istiyorsanız işte arkadaşlar sizin için burada bir modül var. Eğer siz saatlik pivot verisini hesaplamak istiyorsanız bir önceki saati yani şu anda saat 15 ise eğer. 15-15 ise eğer diyelim gün içinde bir seans alanındayız Saatimiz 15-15 yani 3'ü çeyrek geçiyor. Siz bir önceki bir saatlik veriyi yani 2 ile 3 arasındaki veriyi. Çünkü pivot sistemin mantığı şudur arkadaşlar. Bir önceki periyottaki oluşan fiyat hareketlerini dikkate alarak bir sonraki periyot hesaplıyor. Bu nedenle. Siz eğer saat 3'ü çeyrek geçer, 3'ü 20 geçer, 3.40 gibi bir saat diliminde bir hesaplama yapacaksanız bu durumda bir önceki saati yani 2 ile 3 arasındaki saat dilimi arasındaki grafiğinizi dikkate alıp en yüksek değerinizi buraya, en düşük değerinizi buraya, açılış değerinizi buraya, kapanış değerinizi ise işte buraya yazmak kaydıyla hesapla dediğiniz anda sizin karşınıza Hangi periyot için istiyorsanız ister 5 dakika ister 60 dakika ister 120 dakika isterse 2 ay 3 ay hiç fark etmiyor size pivot değerlerinizi verecektir. Hemen bir örnek yapayım arkadaşlar atarak bir rakamları koyacağım diyelim ki bir x bir hissenin en yüksek değeri 1.75 olsun en düşük değeri 1.45 olsun. Açılış değeri 1.70 olsun. Kapanış değeri ise 1.69 olsun, olsun. Bu rakamları tamamıyla e, afaki bir şekilde yazıyorum. Ve hesapla diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu X hisse için pivot seviyesi 1.65'miş. Birinci direnç 85. Arkasından 95, 2.15. Destek 1.55, 1.35 vesaire şeklinde. Karşıma benim çıkmakta hiç uğraşmanıza gerek yok. Buraya ilgili değerleri yazıp da hesapla dediğiniz anda hangi periyot için istiyorsanız bunları alabilirsiniz. Yalnız hemen belirteyim bu bölümü kullanmakta ücretli e, bölümler içerisinde yer almakta. Arkadaşlar bu sitenin kullanım ücretini e, site yönetimi veya siteyi e, e, aktif durumda yayında e, daim etmekte olan firma Aylık 100 TL olarak belirlemiş durumda. Zira birçok analiz programlarının neredeyse 3'te 1 fiyatı gibi bir rakam olması münasebetiyle teknik analize veyahut da teknik kriterlere önem veren insanlar için çok da önemli olmayacak bir rakam olduğu e, karatindeyim Ama tabii ki herkesin bütçesi kendine göredir. Bunu da biliyorum ve bilincindeyim. Değerli arkadaşlar, pivot sistemle ilgili olarak Anlık, saatlik, günlük, dakikalık dilediğiniz süre içerisindeki hesaplamalarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Pivot sistemin ne olduğuna dair geniş açıklamalar burada mevcuttur. Zira bir önceki videomda zaten bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı açıklamalar verilmiştir. Arkadaşlar pivot verilerinin haricinde bu site size ne imkan sağlayacaktır? Arkadaşlar bu site size anlık yorumlar bazında burayı tıkladığınız zaman... Gördüğünüz gibi bu hafta yabancıların hangi hisseleri alıp sattıkları, işte gün içerisinde belli periyotlar dahilinde e, hangi hisselerde para giriş ve çıkışların yaşandığını, e, gördüğünüz gibi 16.50 itibariyle en çok para giriş çıkışı yaşayan hisseler denmiş. E, burayı tıkladığımız zaman işte 16.50 itibariyle e, saat 7 Aralık 16.50, yani Cuma günü saat 5'e 10 kala itibariyle, en çok para giriş çıkış yaşayan hisselerin burada tablosunu görmektesiniz. Ee, aynı zamanda aynı zamanda e, burada işte anlık yorumlar bazında, anlık yorumlar bölümü altında bu hafta yabancıların en çok hangi hisseleri alıp sattığını görebilme imkanınız mevcuttur. Bu bölüm hafta sonu güncellenmekte. Gördüğünüz gibi 30.11 ila 7.12 arasında. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde yabancı kurumların en fazla lot bazında hangi hisseleri aldıklarını ve sattıklarını görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz hafta en çok işgeyo hissesi üzerinde yabancıların 14 milyon 14.8 milyon civarında bir alım gerçekleştirdiğini Koza, doğal Şişe, Petkim gibi hisselerde ise alım yönünde işlem yaptıklarını görebiliyoruz. En çok sattıkları hisselerin ise gördüğünüz gibi yapı kredi, kardemir. Emlak emlak.go Türk Hava Yolları bazında lot bazında sıralandığını da buradan görebilme imkanımız vardır. Arkadaşlar sizler için en önemli olacak konulardan bir tanesi de günlük para çıkış verisidir. Dediğim gibi bu site her gün yaklaşık 21 saat 21 civarlarında güncellenmekte. Her gün saat 21 civarında o gün hangi hisse olursa olsun en çok ee, en çok demeyeyim arkadaşlar ne kadar para giriş ve çıkış yaşadığını net olarak takip edebileceğiniz ve aynı zamanda geriye dönük olarak da 5 günlük süreçte ne kadar para girmiş ve çıkmış acaba son günlerde bir para giriş çıkış eğilimi var mı yoksa bugün para girdi dün para mı çıkmıştı ne oluyor ne bitiyor şeklindeki istikrarı ölçebilmeniz bakımından da çok önemli bir analiz imkanını sunmakta. Evet sınırlar arkadaşlar nedir? Akbank diyelim. Akbank için arkadaşlar son diyor şurada gördüğünüz gibi. 7-12 tarihinde Cuma günü 5.8 milyonluk bir para girişi olmuş ama bir gün önce yani ayın altısında 11 milyon 12 milyon civarında bir para çıkışı yaşanmış. Bir önceki gün yani 2 gün önce ayın 5'inde görmekle olduğunuz gibi 287 bin gibi ufak bir para çıkışı yaşanmış. Bir önceki gün 10 milyona yakın bir para çıkışı yaşanmış. Sizlere bildiğiniz gibi arkadaşlar bir hisseye para girişinin veya çıkışın, çıkışının olması bir günlük giriş veya çıkışın bir anlamı yok. Belli bir süreç önemli. Bu süreçte 3 gün, 4 gün, 5 gün gibi bir süreçte istikrarlı bir şekilde giriş oluyorsa, istikrarlı bir şekilde çıkış oluyorsa ancak bir fikir verebilir. Bu noktalar harekette siz hangi hisseyi takip ediyor veya izliyor veya taşımakta iseniz burada gerek son günün tarihini baz alarak gerekse burada istediğiniz tarihi seçmek kaydıyla Bunun dışında dilediğiniz hissenin adını yazmak kaydıyla Örneğin Kozal yazalım arkadaşlar. Kozal gördüğünüz gibi 7-12 tarihinde ne kadar para çıkış, girişi veya çıkışı yaşamış. Buna bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kozal 7.12 tarihinde 5 milyon küsur bir para girişi yaşamış. Bir gün öncesinde yine 5 milyon küsur 6 milyona yakın bir giriş yaşamış. Ve son günlerde para girişi yaşamış. Son 5 gün içerisinde ise toplam yaşamış olduğu para giriş ve çıkışının net değeri ise 20 milyon. Ve bu şartlar altında para giriş ve çıkışı fonksiyonu itibariyle benim Kozala bir artı puan vermem sanıyorum ki normal olmalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son günlerinde e, yani tek bir günkü para giriş ve çıkışının çok fazla anlamlı olmayacağından hareketle son günlerdeki eğrimi de buradan görebilmeniz mümkündür diyebiliyor. Aynı zamanda şuradan isterseniz şurayı tıklamak kaydıyla arkadaşlar son 5 gün için en çok para giren hisseleri Tespit edebilme şansınız var. Son 5 gün içerisinde arkadaşlar şuradaki rakamlar hesaplanmak kaydıyla en çok para giriş e, da olmuş. Kozal TT.com devam etmiş. Şurayı tıkladığınız zaman ise burada da arkadaşlar e, son 5 gün içi itibariyle en fazla para çıkışı yaşayan hisseleri görmüş. Evet arkadaşlar bu belirttiğim hususların paralelinde e, bir diğer önemli nokta olarak ise Belki de bu sitenin en can alıcı noktalarından birisi olarak sizlere vurgulayacağım nokta olarak ise teknik analiz sonuçları. Sevgili arkadaşlar bir kez daha vurgulamak istiyorum. Teknik analiz bilgisine belli bir seviyenin üstünde sahip olan arkadaşlarımız tabii ki burada sıralanmakta olan sonuçları kendi imkanlarıyla da edinebilirler. Bu ayrı bir husus ama bir kez daha belirtmek istiyorum ki ben teknik analizle uğraşmak istemiyorum. Verileri bir kaç tuşa basarak önümde hazır olarak görmek istiyorum. Diyorsanız bu site sizin için bu imkanı sunmakta. Arkadaşlar 4 ve 9 hareketli ortalamasının e, al sinyali verdiği veya sat sinyali verdiği bir aşağıda gördüğünüz gibi. Veya biraz daha orta uzun vadeli bir yatırımcı iseniz 7/21 ortalamayı takip etmekli isteniz. E, bu durumda 7/21 ortalamanın yukarı kestiği, alt sinyali verdiği hisseleri her gün görmek ve izlemek, incelemek istiyorsanız veya daha uzun vadeli yatırımcıyseniz, 20-40 ortalama veya e, mekti göstergesinin sonuçlarını takip etmekte olan bir yatırımcıyseniz burada size çok kolay bir şekilde hangi hissenin o gün, o dakika itibariyle hangi sinyali verdiğini çok rahat bir şekilde tespit edebilirsiniz. Arkadaşlar 4 ve 9 ortalamaya şöyle bir bakalım isterseniz nasıl bir e, şablonu var bu sitenin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ifadesiyle görmüş olduğunuz e, kaç gün e, sütunun altında bugün ifadesiyle görmekte olduğunuz bugünkü veya içinde bulunduğumuz günün kapanış verileri itibariyle olumlu sinyal üreten. Yani 4 ve 9 kriterine göre olumlu sinyal üreten hisseleri sıralamakta size ise bu hisseler içerisinde hangisini seçmek veya hangisini seçeceğiniz kalmaktır. Tabii ki tek sadece bu kritere bağlı olarak seçim yapmak doğru değildir. Bunu her zaman bahsediyoruz. Para gelişme ve çıkış durumuna, pivot seviyesinin altında mı üstünde mi kapatmış olduğu durumuna vesaire vesaire birkaç kriteri de ekleyerek yapacağınız bir analiz sizleri gerçekten başarılı sonuçlara ulaştıracaktır. Arkadaşlar geriye doğru aşağı doğru ilerlediğimiz zaman ise geçmiş tarihlerde gelen sinyaller nasıl bir başarı sağlamış? Anlayın arkadaşlar Deniz Geyo bir gün önce 3.43 seviyesinden al sinyali vermiş. Fakat 3.74 seviyesine kadar bir atak yapmış. Çok da ciddi bir atak yapmış. Arkasından kapanışını 3.22 seviyesinden gerçekleştirmiş. Çok olumsuz gerçekleştirilmiş. Gün içinde %9, %10 civarında bir prim yapmasına rağmen kapanışı %6.12 olmuş. Siz eğer Deniz GEO'nun pivot seviyelerini, yani bir gün önceki belirlenmiş ve hesaplanmış olan pivot seviyelerini biliyor olsaydınız eğer bu pivot seviyesi neymiş arkadaşlar? 3.32'ymiş. Yani siz 3.32 seviyesindeki pivot seviyesinden artık pivotun aşağısına indi düşüncesiyle satış yaparak karınızı realize etmiş olsaydınız 3.22'ye kadar devam edebilecek olan bir zarara maruz kalmayacaktınız. Yani sistem size bir hissenin yükselebileceği noktayı gösterdiği gibi aynı zamanda nerede stop loss yapmanız gerektiğini de ifade ediyor. Bunun haricinde arkadaşlar bakalım biraz daha geriye doğru gidelim örneğin. Anel Telekom 0.37 seviyesinden al sinyali vermiş 3 gün önce arkadaşlar. 3 gün önce 0.37'lik kapanışıyla al sinyali üretiyor ve hisse 0.44 seviyesine kadar en yüksek seviyesini görecek şekilde yükseliyor. Kapanışını yine bu seviyeden gerçekleştiriyor. Pivot seviyesi de bu seviyeden oluşmuş. 3 günde arkadaşlar %18.92 %19'luk bir prim yaratmıştır bunlar. Diğer taraftan infoya bakalım arkadaşlar. Info ise yine 3 gün önce 1.02'den alt sinyal üretmiş, 1.21'e kadar yükselmiş, ardından 1.13 seviyesinden bir kapanış göstermiş. Siz eğer infonun bir gün önceki pivot seviyesini, destek ve dirençlerini biliyor olsaydınız, belki de çok daha uygun bir noktadan, yani %18'e kadar prim yapmış ama belki de %16'lık bir noktadan satış yapabilecektiniz. Biraz daha geriye doğru inelim isterseniz. <Gülüyor> yani, ee, neye bakalım arkadaşlar? Şu senene bakalım. Evet, 2.40 seviyesinden al sinyalleri üretmiş 8 gün önce en yüksek 3.10 seviyelerine kadar yükselmiş. Ardından 3.01 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirmiş. Maksimum %29 getiri sağlamış ama %25'miş son kapanış getirisi itibariyle diyelim. Ee, Özge'ye bakalım arkadaşlar 8 gün önce 6.25 seviyesinden sinyal üretmiş 11.45'e kadar yükselmiş ama kapanış fiyatı 8.60 olmuş. Pivot seviyesi ise 9.31 yani demek ki 9.31 seviyesinde 9.31 seviyesinin aşağısına inilmesiyle birlikte artık pivotun aşağısına indi işler kötü gidiyor yön aşağıdır mantığıyla adım atan bir yatırımcı bu durumda çok daha yüksek bir getiri sağlayabilirdi. Zira %83'e varan bir getiri sağlamış ama son kapanış itibariyle %37. Fakat son kapanıştaki %37'yi dikkate almayalım. Zira 9.31'in aşağısına inilmesi durumunda sat sinyalini algılamış olan bir yatırımcının çok daha yüksek bir orandaki bir kar marjıyla bu işlemden çıkabileceğini, bu işlemi rica, realize edebileceğini, ifade etmek mümkündür. Biraz daha gerilere inelim isterseniz arkadaşlar. Nedir? Veya şöyle yapalım isterseniz. Örneğin arkadaşlar son günlerde en çok prim yapan hisselerden bir tanesi. Örneğin nedir? Frigo diyelim arkadaşlar. Frigo'yu biliyorsunuz. Oldukça ciddi bir hareketlilik yaşamış olan bir hissemiz. Frigo arkadaşlar 9 gün önce 106 seviyesinden al sinyali üretmiş. 253 en yüksek değerini görmüş. Kapanış fiyatı 2.08'miş. Maksimum getiri %138 olmuş. Son kapanışa göre yani 1.06'dan alım yapmış olan bir kişi hala elinde tutuyor olsa bile bu hissede 90, %96 seviyesinde, %100 seviyesinde kazanç değilmiş. Ama pivot seviyelerini, günlük pivot seviyelerini takip etseydi belki de pivot seviyesi dün itibariyle X bir noktayı gösterecekti ve o noktanın aşağısına inildiği anda satma kararı verecekti. Karını belki de %20'ler seviyesinde realize etmiş olacaktı. Yine arkadaşlar son günlerdeki e, gündemde olan hisselerden nedir? Koza diyelim arkadaşlar. Koza'ya bakalım. Koza ne durumdaymış? Arkadaşlar koza evet 24 gün önce 5.78 seviyesinden alt sinyal üretmiş. 24 gün önce 5.78 seviyesinden alt sinyali üretiyor. En yüksek görmüş olduğu seviye 8.21 seviyesiymiş. Kapanış 808 8.08'miş. Ve pivot seviyesi 7.92. Yani diyor ki 24 günde ben %42 değer kazandırdım. %39, 79, 80 seviyesi ise son kapanışıma göre olan kazanç. Yani alıp da hala elinde tutanlar için... Şu anda bu seviyeden alım yapanların kazanç oranı diyor. Kapanış seviyesi 8.08 pivot seviyesi 7.92 yani pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış yapması nedeniyle hala iyimser beklentilerin devam edebileceğini ifade ediyor ama 24 günde %42'lik bir değer kazancı yaratmış. Peki arkadaşlar bu sistem olumsuz açıdan nasıl sonuçlar üretiyor? Bir de buna bakalım. Son dönemlerde Olumsuz sonuçlarından çok rahatsız olduğumuz kademeli listesine bakalım arkadaşlar. Kademeli listesi bugün itibariyle yani 7 12 daha doğrusu cuma günü itibariyle arkadaşlar sat sinyalini 385 seviyesinden üretmiş. En düşük 240 e, 38 seviyesini görmüş. Pivot seviyesi 243, kapanış fiyatı 242. Yani %38 civarında bir kayıptan bizleri korumuş. Yani 3.85 seviyesinde sat sinyali üretti ise eğer bu sat sinyali 4, .4 ve 9 sisteme bağlı olarak 4 ve 9 sistemin getirmiş olduğu sonuçlar itibarıyla olumlu bir sonuç üretmiş ve bu seviyelerden satan bir kişinin %40'lara varan bir getiri avantajı olmuş. Bu kadar kayıptan korunabilmiş. Şu andaki kapanış fiyatı 2.42 pivot seviyesi 2.43 yani pivot seviyesinin de aşağısında bir kapanış yapmakla hala demir için olumlu bir düşünce içerisinde olmak pek de mümkün değil anlamı çıkmakta. Arkadaşlar eğer ki 4.9 sistemi daha önceki hareketli ortalamalarla ilgili vermiş olduğum eğitim videomda açıklamış olduğum gibi eğer kısa vadeli bir yatırımcı değilseniz daha orta kısa vadeli veya daha uzun vadeli bir yatırımcıyseniz yatırımcılık anlayışınızın uzunluğuna veya boyutuna göre 7 20'li biraz daha uzun vadeli bir yatırımcıysanız 20 40'ı, daha uzun vadeli yatırımcıysanız ise MACD göstergesinin öne, öngörmüş olduğu sinyalleri takip edebilirsiniz. Burada yapmanız gereken tek bir şey Hangi model yatırımcıysanız kısa vadeyi mi kısa orta vadeyi mi yani bir iki günümü, yoksa bir hafta üç haftalık bir süreyi mi yoksa işte iki haftalık veya iki haftayla atıyorum bir aylık bir buçuk aylık bir süreci mi öngören bir yatırım anlayışınız var. Bu mantığınıza bağlı olarak burada seçiminizi yapabilirsiniz veya da tek tek her sisteme bağlı olarak. Hissenizin hangi durumda olduğuna dair şurada atıyorum 721 ortalamasını yukarı kesenler deyip de şuraya hissenizin kodunu yazmanız ve enter demeniz veya ara demeniz sonucunda hissenizin o günkü o kritere göre almış olduğu şekli şemali görüp anlayabilmeniz mümkündür. Değerli arkadaşlar sadece ve sadece ekran izleyerek İnşallah çıkar, İnşallah yarın piyasa iyi olur, İnşallah şöyle olur, böyle olur gibi afaki beklentiler içerisinde olarak duayen veya veya kaderci bir mantıkla hisselerinizdeki imser beklentilere ve imser beklentilerden medet bulmak yerine somut bir takım kriterlere göre hareket etmeniz elbette ki daha mantıklıdır. İlimde, bilimde, veya borsa literatürü de bunu böyle tanımlamaktadır. Onun için lütfen en kötü bir sistemin dahi, en başarısız bir sistemin dahi, hiçbir şey bilmeden sadece boş gözlerle piyasa izlemekten daha verimli, daha faydalı ve daha akılcı sonuçlar yaratabildiğini dikkate alınız diyorum. Değerli arkadaşlar, bu tanıtmaya çalıştığım sitenin Sizlere sağlayacağı avantajlar budur. Bir kere daha belirtmek istiyorum ki bu sitenin işte ana sayfada izah edilen bölümleri, anlık yorumlar, endeks yorumları, sorularınıza yönelik cevaplar anlık olmasa bile gibi gibi bazı gün içerisindeki anlık realiteleri ihtiva etmekte olan değerleri ücretsiz olarak yayınlanmakta ve yine her akşam saat 21 civarlarında endeks ve de biopla ilgili olarak pivot değerleri sadece ve sadece siteye üyelik girişi yapmanıza dahi gerek olmaksızın yayınlanmakta. Ancak günlük pivotlar, haftalık pivotlar ve teknik analiz sonuçları başlığı altında ve ileride bu kriterler biraz daha artacak, daha farklı kıstaslara göre hisselerin kategorizasyonları ifade eden analizler de yer alacak. Bu bölümler gibi bazı kritik bölümler ücretlidir. Ücret ise e, birçok analiz programlarının neredeyse üçte bir fiyatı özelliğindedir. Aylık 100 TL gibi bir abonelik ücreti söz konusudur. E, aboneliğe başladığınız andan itibaren 30 günlük süreci içeren bir sistem mantığına sahiptir. tamamıyla yasal e, bir e, statü içerisinde çalışmakta olan e, bir site olup, Ödemeleriniz vergilendirilip faturalandırılacak bir e, sistematiğe tabidir. Dolayısıyla İzmir merkezli bir e, şirket, şurada görmekte olduğunuz bir e, veri analiz şirketi tarafından bu web sitesi organize edilmiştir. Bende'nizin bu siteyle alakası sadece teknik verileri e, sağlamaktan ve de kendilerine temin etmekten ibaret olmaktadır. Herhangi bir şekilde reklam veya farklı bir e, unsurla e, ihtiyaçlarını veyahut giderlerini giderlerinin karşılama özelliğine sahip olmayan bir site olduğu için tamamıyla üyelerinin e, ilgisi ve alakasıyla yayınını devam ettirmekte olan bir sitedir. Bir kez daha ve son olarak belirtiyorum ki teknik analiz bilgisine sahip olan arkadaşlarımızın böyle bir sitenin verisine ihtiyacı yok ama ben teknik konularla uğraşmak istemiyorum. Teknik bilgilerim yeterli değil, kullanmakta olduğum bir analiz programında mevcut değil. Ben bilgiye anında bir iki tuşa basarak anında ulaşmak istiyorum şeklinde bir yapınız, bir anlayışınız var ise bu site sizin için ideal olacaktır. Her gün 3-5 dakikalık veya bilemediniz 10 dakikalık bu site içerisinde vakit geçirmek üzere hisseleriniz hakkındaki teknik verilere de veya para giriş ve çıkışından tutunda Teknik koordinasyonun nasıl olabileceği konusunda çok kolay bir şekilde bilgi sahibi olabileceksiniz. Değerli arkadaşlar bu açıklamalarımı burada noktalıyorum. Ee, saygı ve sevgi dileklerimle umuyorum ki önümüzdeki hafta çok daha güzel, çok daha kazançlı ve çok daha bereketli bir hafta olsun. Sevgi ve saygılarımla hoşçakalınız.